Herhalde. Herhalde. Sağ olasız çok teşekkür ederim sağ olun Allah razı olsun. Öncelikle bugün bu sofrada bu bayram sofrasında ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği Halil İbrahim sofrasında ama 2015, 2016, 2017'den 2018'den beri de bütün iyi partilerin bu yola çıkan her bir arkadaşımızın ortak hayalimiz olan bayram sofrasında bir araya geldik. Bu benim için nasıl bir heyecan, nasıl bir gurur, nasıl bir onur anlatamam. Allah her birinizden razı olsun. Her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor ve iyi ki iyi Parti'yi birlikte kurmuşuz diyor. Evet. Evet. Sayın Mansur Yavaş'a 31 Mart'ta seçimi kazandıktan sonra ben 1997 yılından beri iktidar uzayım. Millet Hareket Partisi mensubu arkadaşlarımız 2002'den iki beri iktidarın uzağında Cenk Kılıçlaroğlu ve arkadaşları 95 1995'ten beri iktidarını buğunda ve dolayısıyla ne söylerseniz söyleyin geçmişe dair yaptıklarınızı şahit olarak göstermek durumundasınız. Onun için 21 yıldır bu ülkeyi yöneten ve bir süre sonra Sayın Başkanımın deyimiyle alışkanlık yaratan geçmişin Dünya, yeni dünyada dijital dünyanın hayatımıza girişi, sosyal medyanın hayatımıza girişi, yepyeni değer setlerinin hayatımıza ve gençlerin hayatına girişi, ne söylerseniz söyleyin, daha soyut kalan bir siyasi mücadelelere vere geldik. Biz işte sayın Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun, seçildi ve somut, açık, ne yapılabileceğini, bu düşüncede bir insanın yani muhalefet eliyle seçilmiş bu düşüncede bir insanın, bir devlet insanının, bir belediye başkanının neyi nasıl yapacağını somut bir biçimde hem de bu cebe, ceberrut iktidara rağmen somut olarak gösterdi. Bugün eğer biz Bakın iki şey çok önemli. Bugün eğer biz 13. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakının adayı Sayın Kılıçdaroğlu olacak diyorsa, biz bunu 31 Mart'ta İyi Parti'nin teklifiyle CHP ve İyi Parti olarak Millet İttifakını kurmaya borçluyuz. Daha geriye gittiğimiz zaman da bütün bunları konuşabiliyorsak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yani bu teşekkürlerimizi sunabilme imkanını da bütün zorluklara rağmen İYİ Parti'yi kurma iradesini gösteren sizlersiniz. Hep beraber. Yani ne demek istiyorum ben? Türkiye'de bir şey değişti, her şey değişti. Sayın Erdoğan'ın ısrarlı bir biçimde bize Kimi zaman hakaret, kimi zaman tehdit, kimi zaman öykü, kimi zaman iftira atılmasına bizzat vesile olmasının sebebi odur. Dikkat edin, iyi Parti öncesinde hiç böyle konuşmalar yoktu. Hiç böyle hakaretler bu manada havada uçuşmuyordu. Ne namusumuz, ne şerefimiz, ne cinsiyetimiz, hiçbir şeyimiz kalmadı. En son en son kurşun bile yedik. Evim basıldı. Yayda basın danışmanım saldırıya uğradı. İstanbul İl başkanımız saldırıya uğradı. Yani olmayan şey kalmadı. Ama ne oldu? Bunun karşılığı direnildi. Biz direndiğimiz için kadınıyla, erkeğiyle, genciyle geleceğini heba eden etmeyi göze alan bu gençlerle, çocukların geleceğini soru işareti bir hale bırakan annelerle direnildiği için ki bugün Türkiye tarihi yazacak, birlikte kazanacağız ve Türkiye'ye baharlar gelecek. Bunların tamamının konuşulabiliyor olması ve Sayın Erdoğan'ın şu anda sinir sisteminin laç olmasının sebebi tamamen İL Parti'nin kuruluş hikayesinde gizlidir. Biz, biz öğrenen bir organizasyonuz. Her bir kararı ortak alırız. Bakın tekrar söylüyorum. Her bir kararı ortak alırız. Her bir karar ortak alındığı zaman başta ben olmak üzere herkes ona uyar. Bunun sebebi şudur. En uç bölgede en ücra yerde üye olan bir kardeşimizin ödediği bedeller ve ve çektiği eziyetleri Genel merkez tarafından başta ben olmak üzere bütün yöneticiler tarafından görülmesi, bilinmesi, saygı duyulması ve ona göre davranılması mecburiyetidir. Bu bize demokrasi içselleştirmeyi, demokrasinin gereklerini yerine getirmeyi ve farklı seslere saygı duymayı mecbur kılar. Çünkü herkesin nasıl Türkiye'nin her bir nüfus cüzdanı sahibi, her bir Türk vatandaşı asıl sahibi oysa Asıl Bey Paşası yoksa bir nüfus cüzdanına sahip olan her bir vatandaş bu ülkenin asli sahibi ise iyi Parti üyesi olan her bir kardeşimiz de bu partinin sahibidir. Her birinin bir kalbin hisse hakkı vardır. Ben dahil hiç kimse İYİ Parti'nin üstünde değildir. Eğer iyi Parti olmasaydı, iyi Parti kurulmasaydı, iyi Parti'yi kurarken o eziyetler çekilmeseydi ve direnilmeseydi, biz direne direne kazandık. Şimdi elbette birleşe birleşe kazanacağız. Ama asıl olanın asıl olanı direne direne biz Türkiye'ye kazandırmış bir siyasi partiyiz bundan sonraki meselemiz de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak bu inşallah oluyor ama şimdi sizden istediğim bir şey var. Biz birinci parti olmak zorundayız. Eğer biraz evvel Sayın Mansur Yavaş başkanımın söylediği iftiraların onun ve Sayın İmamoğlu gibi kardeşlerimizin diğer belediye başkanlarımızın, Millet İttifakı'nın ortak milletvekili şey, belediye başkanlarının yaptığı somut hizmetlerin eğer o iftiraları nasıl yere düşürdüğünü gördüysek biliyorsak bugün Millet İttifakı'nın tümüne yapılan iftiraların da ortadan kalkabilmesi ve bunlara Vatandaşın seçmenin inanmasının yoluna geçir, önüne geçilmesi, İyi Partinin kadrolarının bir görünür, görünür olması, iki oy oranının yüksek olması, üç çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor. Eğer 15 Mayıs sabahı, yani 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, İyi parti eğer bir, birinci parti olur milletvekili sayısı çok olursa bu ülkeyi yönetmekle ilgili irade burada, büyük çoğunluk burada olur. Bana diyorsunuz ki başbakan merak. Doğrudur. Ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim? İyi Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var. Ben başbakan olmayı onunla bununla pazarlık yaparak ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki ben sizin bileğinizin hakkıyla, kendi bileğinizin hakkıyla, çalışmakla, her bir vatandaşımızın kapısının içinden girerek, onu ikna ederek ben başbakan olacağım. koalisyon hükümetlerini bilenleriz. Bu da bir neli koalisyondur. Koalisyon hükümetleri son derece faydalıdır. Ben CHP, DYP koalisyonunun bir dönem şahidi oldum. Ana yolun hatta mektupçusu derler arka kapı diplomasisini yürütenlerden birindim, içinde yer aldım. Refah yolun aynı yanındaydım. Aynı şekilde rahmetli hocayla Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Killer arasındaki arka kapı diplomasisinde görev alanlardan birisiydi. Ve o iktidarın İçişleri Bakanı oldum. Yani ne demek istiyorum? Işte karşımda Sayın Aydın oturuyor. Koray Bey oturuyor. MHP ana BZP iktidarının bakanıydı. Deprem yaşadık ve o koalisyon hükümetlerindeki birbirinin farklılıklarına saygı duyma hali o partilerin her şey benim dediğim gibi olacak demekten vazgeçmesi yani birbirine yaklaşması ve vatandaşın ana taleplerinin ana dertlerinin üzerinde uzlaşılması seçmenin işine yarar ama oralardaki bakanlık paylaşımları da aldığınız oya göredir gücünüze göredir Dolayısıyla bir sadece benim başbakanlığım mevzusu değil o masaya oturulup işin esası 15 Mayıs sabahı başlayacak kaç oy almışınız kaç milletvekili çıkmış, çıkarmışsınız hakkını sokulkunuz oradadır. Eğer bu milletin her bir derdine dün nasıl çare olunabildiyse, dün bunları yapabilmiş insanlarsa bugün o el sıkışmayı, o birlikteliği sağlayıp Mansur başkanımın Ankara'da nasıl sosyal belediyeciliği, sosyal devlet anlayışını nasıl kimseyi ayırmadan uyguladığına şahit olup, onu şahit gösterip, onu onu delil gösterip biz seçmenimizden oy istiyorsak o zaman da dün yapacaklarımızın çok daha iyisini 15 Mayıs sabahı alacağımız oy oranı ve bakanlık sayısıyla o oya bağlıdırım. Çıkaracağız milletvekili sayısına bağlıdır. Ona göre bu ülkenin yönetiminde iddia sahibi olunacaktır. Şimdi bu bir görev. Benim görevim sizin göreviniz. Ama genel başkanımız olarak bir şey daha söyleyeyim. Ben bu ülke için her biriniz gibi bırakın istikbalini, canını vermeye hazır bir insanım. Ama bir şey istiyorum. Şimdi biz bakın Sayın Mansur Yavaş'la Sayın İmamoğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun koşup partneri yaptık. Her ikisinin de bugün burada Mansur Bey'le beraberiz. Her ikisinin de hem etkili hem yetkili hem icracı başkan yardımcılıklarını, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını net bir şekilde yazıya dökerek sağladık dolayısıyla gittiğimiz her yerde ben ağırlıklı Mansur ile geziyorum. Öyle denk düştü ve onun yaptığı çalışmaları referans olarak anlatıyorum. Bakın icra ne kadar önemli. Onun için o örneği verdim. Hani DHKP'ciler DHKPC'liler PKK'lar su saatlerini okuyacaktı. Hani yapılan yardımlar kesilecekti. Hani sadece bir kesime yardım yapacaktı? Hani sadece bir siyasi görüşteki insanların elinden tutacaktı? Bunlar oldu mu? Hayır. Ben Ağrılı, ben Karslı, ben Şırnaklı, ben Hakkarili, Diyarbakırlı ve Vanlı ailelerin eline girdim bu Ankara'da. Derin yoksulluk çalışarak o evlere girdim. O evlerin kadınlarının, çocuklarının, hiçbirinin Mansur Başkan'la ilgili tek bir olumsuz bırakın kelimesini harfine rastlamadım. Hepsi Allah razı olsun dediler. Çünkü bir kısmının kocası işsizdi bir kısmının ki kağıt toplayarak, pazarcılık yaparak hayatını sürdüren çok dar gelirli, derin yoksul ailelerdir. İşsiz olanlara ilettim, özel sektör sektörden yani belediye de doldurarak değil, özel sektörden iş buldum. Beraberce iş buldum. O nerelidir, kimdir, hangi siyasi görüştedir diye ne ben sordum, ne o sordum ve öyle enteresan bir şey yaşadım ki bodurluk başladı bu ülkede bodurluk et yiyemediği için su, protein alamadığı için çocuklarımızın boyları kısalıyor. Onu görmüş kendisinden duymadım. O günden beri ben anlatıyorum. O evlerde ayda bir kilo et almak mecburiyetinde bulunulan o aile başka bir yerde kullanamıyor onu. Sadece et alacak edalmak için kullanılan kartlar gördüm. O evlerde doğalgazın üç aylık en soğuk dönemde parasının ödendiği kartlar gördüm. O evlerde gidip marketlerde canı istediği malzemeyi, gıda malzemesini alınan kartlar gördüm. Ama ellerinde koca şeylerle, torbalarla fotoğraf çektire çektire o insanları eze eze yapılan bir yardım eylemi görmedim. O evlerin kadınları, çocuklarına yapılan bu yardımı, okul yardımı gördüm. Kırtasiye yardımı gördüm. Kitap yardımı gördüm. O evlerde gördüklerimi ve uzatılan eli anlata anlata geziyorum. İstanbul'da da benzerlerini gördüm. Şimdi bu ne demektir? Bu çılgın projeler yerine sosyal belediyecilik anlayışıyla bu cumhuriyetin asıl değeri olan öyle derler. Kimsesizin kimi ama bugünkü iktidar tarafından içi darma duman edildi ama şunu der cumhuriyet devletin görevi açı doyurmak Çıplak gedirmektir, evsizin başına bir çatı koymaktır. Atatürk'ün, Atatürk'ümüzün şiarı budur. Işte onu başaran bir belediye başkanı karşımızda oturuyor. Şimdi bunu, bunu aynı zamanda biz başardık. İyi Parti olarak biz başardık. Bakın bir deprem oldu, darma duman ortalığı. Istirahat yalan söylüyorlar. Kahramanmaraş'ta kaç defa gittim ben beraber orada yaptığımız işleri gördük. Ben yalnız gittiğimde de sizin orada elinizi gördüm. Biz iyi Parti olarak bir büyük STK gibi çalıştık. Dün Hatay'da Reyhanlı'da ticaret odasında bana bir şey sordu. Ticaret odasının oda başkanları, o o çatının altındaki insanlar bana bir şey sordular. 99 depremini yaşamış bir insansınız. Ne kadar sürede ayağa kalktınız? Ne kadar sürede kalıcı evler yapıldı? Ben de Sayın Aydın'ın adını vererek onları anlattım. Ama aynı zamanda o iktidarın muhalefet demeden, muhalefeti düşman ilan etmeden Hasan Gemici sorumluydu bizim Kocaeli'de. Her sabah Defa Partisinin ben de hep benim milletvekiliydim bizim gibi muhalif milletvekillerinde katıldığı, valinin Hasan Gemici'nin katıldığı ve aldığımız bilgileri ilettiğimiz üzerinde konuştuğumuz bizim yanımızda ilgili bakanlıkları arayıp o problemlerin nasıl çözüldüğünü anlattı ve bugün bakın 1999 nere? 2023 nere? Teknoloji olarak neler değişti hayatımızda bir düşünün. Neler değişti? Ama neyi öğrendik? afatı kurmuşlar, içinde insan yok, sivil savunma genel müdürlüğünü kaldırmışlar ve yani resmi insanların altında otuz bin eğitimli sivil vardı biliyor musunuz? Arama kurtarma çalışmaları için. 35.000 beş bin Eğitimli sivil şu hareket yapıldığında oraya giden neresi ise afet yeri oraya giden insanlar vardı. Onu kaldırmışlar. Yani demek istediğim şu. Biz bu devletin bütün ayarlarını bozan bu sistemin birincisi mutlaka demokrasiyle İyi Parti'nin çok daha fazla mensuplarının çok daha fazla çalışmasıyla demokrasi yoluyla helal oylarla gitmesini sağlayacağız. Ondan sonra da işte niçin sayımızın çok olması gerekiyor? Niçin icrada daha fazla temsil edilmek gerekiyor? Orada da bu tecrübemizle yaşadıklarımızın bizlerimizde bıraktığı bu tecrübemizle biz aynı zamanda bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Çünkü devletin hafızası gitmiş. Çünkü devlet eşittir benim diye bir kişiyle karşı karşıyayız. Nasıl olur ya? Milletin vergileriyle kurulmuş devletin, devletin kamu binalarının üzerinde Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Bey'in resmi olur ya. Onun propagandası olur. Böyle bir ülke olabilir mi? Böyle bir ülke olabilir mi? Rayından çıkmış bir ülke. Ekonomi, inşallah ekonomiyi yönetecek. Bilge Yılmaz karşımda oturuyor. Şimdi böyle darmağman edilmiş, bilerek daha da geriye, aşağı doğru ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız. 30 yıl Amerika'da yaşıyorsunuz. En önemli okulda ömür boyu hocasınız ve vatandaşlık almıyorsunuz. Ya bize milliyetçilik satıyorlar öyle mi? Bize milliyle yerlilik satıyorlar öyle mi? Bizi terör örgütleriyle yan yana getiriyorlar öyle mi? Yahu yarınız başka ülkelerin vatandaşısınız siz ya. 30 yıl orada kalıyor ve vatandaşlık almıyor. Allah senden razı olsun. Işte yerlere bildiğine Buradan. Ve son olarak gerçekten kalan günlerde ben her gün iki yerde çalışacağım. Mansur Bey'le mümkün olduğunca fazla yerlere gitmeye çalışacağız. Ama sizden de özellikle adaylarımızdan, teşkilat mensuplarımızdan bir görünür olmayı, iki çok çalışmayı, üç her bir seçmenin, her bir Ankaralı'nın gönlüne girmeyi sizden talep ediyorum. Dolayısıyla bunun da olacağını, bunu da birlikte başaracağımıza inanıyor. Her birimize saygılarımı sunuyor. <gülüyor> muhabbetle selam